Arkadaşım selamlar ben İsmail Hoca, sevmeyli hocam matematik YouTube kanalındasın Hoş geldin kampımıza Ayet 2023 hedef full matematik diye çıktığımız yolda sevgili arkadaşlarım Artık kitabında sonlarına doğru geliyoruz Hangi konudayız? Türev'de arkadaşlar Türev ve integral matematiğin ayrılmaz bir bütünü, bir ikilisi arkadaşlarım Aslına bakarsan kabaca tabiri caizse Biri neyse öteki de onun tam tersi Çarpmayla bölme gibi, toplamayla çıkarma gibi Tabii birbirinden farklı yanları da tabii ki var ve toplama ve çıkarma çarpma ya da bölme gibi çok basitçe bir işlemden ziyade çok daha komplike bir yapı ama merak etmeyin sevgili arkadaşlarım bu kompleks yapıyı düzgün bir şekilde ele alırsanız ve düzgün bir şekilde dinlerseniz doğru hocayı dinlerseniz sevgili arkadaşlar mutlaka ama mutlaka sizin kafanızda bu böyle örgü ipi gibi ilmek ilmek işlenecektir hiç merak etmeyin. Şimdi. Kampımızda limit sürekli bitirdik umarım şimdiye kadar herhangi bir eksiğin yoktur testlerin tamdır her şeyi çözmüşsündür her şey yerli yerine oturmuştur Eğer ki yerli yerine oturmayan bir kısım varsa özellikle türev için sevgili arkadaşlarım buraya kadar olan kısma kadar özellikle bir eksiğin varsa o eksiklerini hallet daha sonrasında türeve başla ben sana bunu söyleyeyim çünkü sevgili arkadaşlarım türevde sadece türevi kullanmayacağız. Yani eşitsizlik tablosu da çizeceğiz, denklemde çözeceğiz, parabolde göreceğiz, trigonometri bile kullanacağız. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, senin burada yapman gereken eksikliklerini adam akıllı bir şekilde hallet, tamamla ondan sonra gel beraber türevi işleyelim. Gayet sakin, gayet sevgili arkadaşlarım, relax bir şekilde türevi işleyeceğiz ve iddia ediyorum anlamadığın hiçbir yer kalmayacak. O halde Abone olduysanız, videoyu da beğendiyseniz hadi hep beraber geçelim dersimize Evet şimdi türev neymiş bir tanımına bakmak lazım Bakalım ben nasıl bir yorum yapmışım ee, Beraber inceleyelim Bağımsız değişkendeki artma ya da azalma gibi bir değişime Şimdi mesela x'lerdeki değişime Değişken X ise biz buna delta X diyeceğiz. Yani bu değişim miktarını delta X ile göstereceğiz. Yani mesela kimya derslerinde falan sıcaklık değişimini nasıl gösteriyorsunuz? Delta T ile gösteriyorsunuz değil mi? Şimdi T burada sıcaklık oluyor. Başına delta gelince he, sıcaklıktaki değişim miktarı diyorsun sen buna. Yani fizikte de aynı şey mesela yol değişimi. Delta X diyoruz mesela ona da, değil mi? Aynı şekilde burada X'lerdeki bir değişim varsa ben bu X'lerdeki değişim miktarına delta X diyebilirim o halde. İşte bu x'lerdeki değişime karşılık bağımlı değişkende yani y'de de bir değişiklik olabilir. Sonuçta bir fx fonksiyonu varsa sen onun içerisinde yazdığın x'i değiştiriyorsan sonuç olarak y'de değişebilir buna bağlı olarak. İşte arkadaşlarım bu iki değişimin oranı delta x bölü delta y veya delta y bölü delta x burada fark etmez şu an. Limit durumunda artık hangisi bağımlı hangisi bağımsızsa ona göre düzenleyeceğiz bunu. Limit durumunda yani bağımsız değişkenin sıfıra yakın miktarda değişimlerinde... Biz bu oranı arkadaşlarım türev diyoruz. Aslında bu kadar basit. Yani bunu bir şekil itibariyle düşünecek olursak. Mesela şuraya şöyle bir x'ye kartezyen koordinat sistemi üzerinde. Şöyle bir fonksiyon düşünelim. Bu fonksiyonda eğer ki ben şuraya a dersem ve şuraya b dersem arkadaşlar. Bunun görüntüsü ne oluyordu? F alıyordu oluyordu değil mi? Şunun görüntüsü de fb oluyordu. Şimdi hatırlarsam fonksiyon konusunda ta kitabın başında ortalama değişim hızı diye bir mevzu vardı. Peki ben bu mevzuda ne yapıyordum? Hemen şuraya bir tane üçgen oluşturuyordum şu şekilde ve bu üçgenin şu kenarının şu kenarına oranı bana ortalama değişim hızını verir diyordum. Yani arkadaşlar fb fa bölü b a bana ne veriyordu? Ortalama değişim hızını. Şimdi aslında bakarsan türev de aynı şeyi yapıyor. Yani çok Abartılacak bir durum değil Türevin yaptığı Ama Diyor ki Ya sen burada ortalama değişim hızını buldun eyvallah diyor Fakat işte aması var Ama diyor Burada A ile B arasında Senin aldığın uzaklık diyor Benim için Buradan Japonya kadar Buradan Ay'a kadar Buradan Güneş'e kadar bir mesafesi var diyor Ben o kadar büyük aralıklarda çalışmıyorum diyor Nasıl yani Türev inanılmaz derecede küçük miktarlardaki değişimlerde bu oranı hesaplayabiliyor. Bu, bu durum çok ilginç. Yani bunu şöyle e, hayal edeceksin. Mesela şöyle bir fonksiyonum var. Türev şurasıyla şurası arasındaki değişimi. Şimdi görünmedi bile değil mi? Tek bir çizgi gibi duruyor. Şöyle dibine kadar girelim öyle bakalım. Bakın arkadaşlar. Şu ikisi arasındaki mesafedeki değişimde türev işte bunun... Nesini hesaplıyor? Ortalama değişim oranını hesaplıyor. Aslına bakarsan şöyle diyebiliriz. Bak şöyle kalemin ucunu da inceltelim. Bir nokta burası, bir nokta burası. İşte türev bu ikisi arasında bir değişim var sonuçta x'leri arasında. Diyor ki ben burada diyor bir üçgen çizerim. Bakın üçgeni çizmek için bile kalemimin ucu yetmedi. Kalınlığı daha ince olması gerekiyor. Yetmedi. İşte burada çizilen üçgende türev. Karşı kenarın komşu kenara oranını bulursan ancak sen bunun türevini bulmuş olursun diyor. Ki mesela burada çizdiğimiz üçgene şöyle bir de uzaktan bakacak olursanız bunun üzerinde şöyle uzaktan baktığın zaman sinek konmuş gibi duruyor. Yani sinek sineğin bile bacağının bile yani binde biri kadar mesafelerde biz bakacağız buna. Tamam mı? Türev bu işe yarıyor işte. Herhangi bir fonksiyonun herhangi bir noktasının hemen dibindeki o komşuluğundaki bir değişim miktarına uğruyor ya. İşte oradaki ordinatların değişiminin absislerin değişimine oranı bize türevi veriyor. Merak etmeyin her seferinde bunu yapmayacağız bütün sorularda Türevi almanın çeşitli kuralları var çünkü o kurallara göre hareket edeceğiz ama işin temelinde yatan mevzu bu Hani ben sana diyorum x küpün türevini al sen de diyorsun ki 3x kare Evet aferin başarılı bildin süpersin ama Peki sen burada ne yapmış oldun diye sorsam, Eminim 100 kişiden 99'u da buna cevap veremeyecektir Yani ner, nerede ne yaptığınızı bilirseniz İleride öğreneceğiz şeyler daha anlamlı hale gelir. Bu hayatın her evresinde böyledir. Tamam mı? Şimdi şu sinek mevzusunu atlattık diyelim. Şimdi burada sevgili arkadaşlar. Şöyle biraz daha ben bunu yine yaklaştırmak istiyorum tekrardan. Şuradaki üçgenimiz var ya. İşte bu üçgene sevgili arkadaşlarım. Artık böyle 100x zoomlu falan bir makineyle Tamam mı? Dibine kadar yaklaşıp bu şekilde baktığımızı hayal edelim. Yani buradaki... En ufak miktardaki bir un tanesi kadar e, büyüklükteki bir miktardaki sevgili arkadaşlarım e, kısmı çok büyüterek baktığımızı düşünelim. Yani ne kadar? Şöyle bakalım. Burada yanda kitapta verdiğimiz şekil gibi. Şimdi gençler mevzu anlaşıldıysa artık bunu biraz daha irdeleme zamanı. Örnek veriyorum. Burada demiş ki şurada benim x'im var. Tamam eyvallah. Bu x'e karşılık fonksiyon neyi verir arkadaşlar? Fx'i verir. Bakın burada. X'e karşılık fx'i verdi. Peki. x artı delta x de. x delta x kadar artmış bakın. Ve bunun da görüntüsü bize fx artı delta x'i verecek. Bakın bu buraya gitmiş. Şimdi ben bu x ile x artı delta x yani şuradaki delta x kadar değişimde neyi kontrol etmek istiyorum arkadaşlarım? Buradaki ortalama değişim hızını kontrol etmek istiyorum. O zaman üçgenimi buraya çizeceğim. Bakın unutmayın şurada çizdiğimiz o sineğin bacağı kadar olan e, üçgen var ya o üçgeni buraya çizdik aslına bakarsanız. Şu an böyle hayal edelim bunu. Şimdi o zaman buradaki değişim e, oranımız nedir bizim? Fx artı delta x'ten yani şundan. Fx'i çıkarırsın şu kenarı bulursun. Eksi fx. Bölü dersin şu kenar. Yani arkadaşlarım x artı delta x'ten x'i çıkarırsın. Şimdi tabi üst tarafa yapacak bir şey yok. Fx artı delta x eksi fx oldu. Ama alt tarafta şuradaki x'ler birbirini götürdü. Ve dikkat ettiysen delta x kadarlık bir değişimimiz vardı bizim burada. Zaten burada da delta x kaldı. İşte sen buradaki değişimi sıfıra doğru yaklaştırırsan. Ki ne demek zaten e, şuradakini de görecek olursan. Orada çizilen üçgende bir x'i böyle seçtik diğer ikisi de şu şekilde yan yana seçmiştik artık yani sıfıra yakın bir değişim var işte o değişimi sıfıra yakın tutarsanız arkadaşlarım veya sen bunu delta x kadar azalttığında ki o zaman da karşına şuradaki üçgen çıkacaktır bu üçgen içinde şu kısım fx eksi fx eksi delta x'tir. bölü şurası nedir X'ten x eksi delta x'i çıkarırsın gene delta x kalır. Gene sen bu değişimi sıfıra götürecek olursan fx eksi fx eksi delta x bölü delta x de bize yine neyi verecektir bu fonksiyonun hangi noktadaki sevgili arkadaşlarım o noktadaki şu noktadaki bize türevini verecektir. İşte bu limitler sevgili arkadaşlarım eğer limit reel sayıysa y= fx fonksiyonunun türevidir. Tekrar ediyorum. Türevi bulmak için bu kadar çaba sarf etmeyeceğiz emin olun. Ama neyin nereden geldiğini bilmek zorundasınız. Bunu bilirseniz ancak diğer öğrendikleriniz ne oluyordu daha anlamlı oluyordu. Peki ben bu fx fonksiyonu türevini... Hani biliyorsunuz artık fonksiyonlardan da... Y eşittir fx fonksiyonu falan diyoruz ya hani biz. Heh. İşte f fonksiyonunun türevini o zaman ben y türev biçimde gösterebilirim. Şimdi üstüne bir tane şöyle çentik atınca türev oluyor tamam mı? Veya f türev x... Veyahut dy y bölü d x. Aslına bakarsan. Aslına bakarsan. Burada e, şunu da dillendirmek gerekiyor. Şimdi biz şurada ne yaptık aslında? Bakın şurada. Y'lerdeki değişim oranını. X'lerdeki değişim. Y'lerdeki değişim miktarını. X'lerdeki değişim miktarını oranladık değil mi? Delta y bölü delta x dedik. Bak yazıyorum şimdi buraya. Delta y bölü delta x dedik. E şimdi güzel kardeşim. Bu delta dediğimiz şey. Ha bu Yunanlıların kullandığı Büyük D harfi Yani biz şöyle yapıyoruz ya D'yi Onlar da böyle yapıyorlar Bu büyük D harfi Ama küçük D'lerimiz aynı arkadaşlar Şu şekilde Yani o zaman ben şunu söyleyebilir miyim Bak buradaki büyük dy bölü büyük D'x var Burada da ne var Küçük D'ye bölü küçük D'x var Yani onun aslında bunu aklında şöyle kodlayabilirsen yani Küçükse he, tamam Türev'den bahsediyor Niye? Çünkü inanılmaz derecede küçük miktarlardaki Değişimlerdeki biz orana bakıyoruz İşte bu türevdir Veya y eşittir fx olduğunu söylemiştik ya Sen buradan y'yi kaldırırsın Yerine fx yazarsın Dfx bölü dx de bize neyi verir? Yine türevi verir Kısaca bu şekilde bu şekilde bu Veya bu şekilde soruların içerisinde Her birini ama her birini görebilirsin Sıkıntı yok her birini kullanacağız çünkü Bu şekilde gösterilir Eğer ki daha yaygın bir tabirle şunu birazcık da olsa daha düzenli göstermek istiyorsak şu şekilde yapabiliriz bak. Eğer ki ben delta x dediğim o x'lerdeki değişim miktarını bunu h olarak seçersem f türev x sevgili arkadaşlar neydi? F x artı delta x x artı h oldu eksi f x bölü h bak bu nereden geldi hemen gösteririm şuradan. Ben buradaki delta x gördüğüm yere h yazdım. Bak buraya h yazdım. Buraya da h yazdım. Ve burada da h'ı sıfıra götürdüm. Kabul mü? Bu şekilde yaptık. fx artı h eksi fx bölü h veyahut fx eksi fx eksi h bölü h biçiminde yaptık. Ve unutma genelde en yaygın tabiri de şudur. Ve burada unutma şuradaki ifade neyse o noktadaki türev diyeceğiz. Ki burada da devreye bir noktada türev giriyor. Şimdi herhangi bir noktada bu fonksiyonun türevi falan sorulursa o zaman ne yapacağız? Bunları öğreneceğiz tamam mı? Şimdi doğal olarak şimdi x, e, f fonksiyonunun az önce biz türevini nasıl bulmayı göstermiştik. Şimdi ne diyoruz? x0 noktasında bir fonksiyonun herhangi bir noktası x0 noktasında sevgili arkadaşlar bu fonksiyonun türevi nasıl hesaplanır? Onu göstereceğim. x'leri x0'a yaklaştıracaksın. fx-fx0 bölü x-x0 diyeceksin. Tamam ya bu da bize neyi verecek? Şurada yazan neyse bak burada söylemiştim ya yukarıda şurada. Hemen gösteriyorum. Şurada göstermiştim. Burada yazan neyse işte o noktadaki türev diyeceğiz. Burada sen x eksi x sıfırı eğer h seçersen. O halde sevgili arkadaşlarım hani x'ler x sıfıra yaklaşıyordu ya. X sıfırdan x x0 sıfır çıkarsa ne olur? E sıfır olur. Demek ki h'lar nereye yaklaşacak? Sıfıra yaklaşacak. O halde h sıfıra giderken x gördüğümüz yere x eksi x sıfıra burada biz h demiştik o zaman x ne olur arkadaşlarım x sıfır artı h olur bak burada da onu yazdık x sıfır artı h eksi f x sıfır bölü h en ama en klasik tabiriyle işte karşınızda limitin türev tanımı sevgili arkadaşlar bir noktada bir fonksiyonun türevi demek h sıfıra giderken f x sıfır artı h eksi f x sıfır bölü h demektir Şimdi tabi bunlar soruların üzerinde çok ama çok daha anlamlı olacağı için senin. Bunlar hakkında böyle birkaç örnek çözmekte fayda var. Ben giderken şunu da yanımda alayım. sorular öyle çözelim. Bakın şimdi ben bunu buraya yapıştırdım. Ve buna göre düşünelim tamam mı? fx eksi f5 bölü x 5. Arkadaşlarım buna demek bu fonksiyonun x'lerde 5'e gidiyorsa bu fonksiyonun 5 noktasındaki türevi demek. Yani f türev 5 demek sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya bakıyoruz. Üst tarafı düzenlemek istiyorum. Çünkü yukarıdaki formata uygun değil bir kere. Eksi ile çarparsanız. fx-f3. Alttakini de eksi ile çarparsak bir şey değişmez. x-3. E bakıyorsun. Şuradaki ne yazıyor? F3 yazıyor. O zaman bu nedir? F türev 3 ta kendisidir. Daha sonrasında. Bak yine. F, e, x0 artı h. 2 artı h. x0 e, 2. e h e h. Bu neydi? Bu neydi? x0 noktasındaki türev demek. O zaman bu da 2 noktasındaki türevdir. Yani f türev 2'dir arkadaşlar. E, alttakine bakalım. Aslına bakarsanız limit h0'a yaklaşırken f h artı 1 eksi f 1 bölü h demiş olsaydım. işte buradaki ifademiz sevgili arkadaşlarım f türev 1'i verecekti bize. Ama şuradakinin türeviydi değil mi? Ama ne demiş? Bak burada 2 h var. E, sen limit özelliğinden biliyorsun. Buradaki 2'yi alıp. Ne yapabiliyorsun? Dışarı sallayabiliyorsun. Yani şu şekilde 1 bölü 2 diye buraya atabiliyorsun. O zaman 1 bölü 2 çarpı f türev 1'dir. Yani bu neye eşitmiş? F türev 1 bölü 2'ye eşitmiş sevgili arkadaşlar. İkinci örneğimize bir bakalım. Demiş ki fx x eşittir x kare fonksiyonunun x eşittir 3 apsisli noktasındaki türevi kaçtır? Şimdi basit türev alma kuralları bilen arkadaşlarım iyi bilir. Bunun türevini alıp yerine 3 yaz diyor. Yani bunun türevi 2x'tir. 3'ü de yerine yazarsan cevap 6 gelecek hocam. Diyebilirsin eyvallah. Ama biz şu an limit tanımından çözeceğiz türevi. Nasıl yapacağız? Öncelikle şunu şuraya yapıştıralım tekrardan. Bunu uygulayacağız. Peki ben bunu nasıl uygularım? Şu şekilde. Önce x gördüğüm yere. Önce x gördüğüm yere. Ne yazacağım arkadaşlarım? x artı h yazacağım. Sonuç olarak e, burada f türev x demiş olsaydık. Burası x olacaktı. Burası da x olacaktı. Öncelikle fx artı h eksi fx bölü h'ı bulmak istiyorum ben. Şimdi x gördüğümüz yere x artı h yazarsak x artı h'ın karesi gelir fonksiyonda. Eksi fx'imiz de zaten x kareydi. Bölü bir de h'ımız var. Üst tarafta x artı h'ın karesini açarsanız x kare artı 2xh artı h kare eksi x kare bölü ne gelir? h gelir. Şimdi arkadaşlar artı x kare ile eksi x karenin gittiğini görüyorsunuz. Geriye de Şurayı h parantezin alırsanız 2x artı h gelir ve bölü h olur. Peki h nereye gidiyordu? Hocam sıfıra gidiyordu h. Peki hala çok güzel. Ben şuradaki h buradaki h'ı sadeleştirmek istiyorum. Artık h gördüğüm yerinde de götürüp sıfırı yazmak istiyorum. Artık burasına geldi 2x. Bakın türevimiz 2x'miş. Ve ne diyor? X eşittir 3 absesi noktasındaki türevi. Yani x gördüğümüz yere artık 3 yazacağız. Cevabımız 6 olacak. Türevin limit tanımıyla... Bütün türevleri hesaplayabilirsiniz. Sadece ama sadece normal türev alma kuralıyla şu şekilde tutmak varken kulağını diğer tanımla şu şekilde falan tutmak zorunda kalıyorsun ki o da biraz zorluyor tabi doğal olarak. Tamam. Üçüncü örnek. fx artı 4h eksi fx eksi 3h bölü h ifadesinin eşitini bul demiş bize. Şimdi arkadaşlarım. Burada şunu Dillendirmemiz gerekiyor. Burada şunu yapmamız gerekiyor. İyi dinliyorsun burayı bak. Ben eğer ki şöyle bir kartezyen koordinat sisteminde çalışıyor olsam. Ve bir tane de fonksiyonum olsa. Tamam bir tane de fonksiyonumuz olsa. Şu haşa ne demiştik biz? Değişim miktarıydı aslında değil mi? Şimdi bak şurası x olsun. Şurası da arkadaşlarım şu şekilde. x artı h olsun. x artı h olsun. Ve Burada bir üçgen çizdiğimiz takdirde şu şekilde. Bir üçgene ihtiyaç duyduk ve çizdik. Şuradaki ne? H. Şimdi şurası ne olacaktı normalde? F x artı h eksi fx olacaktı. Eğer ki ben bunu h'a bölmüş olsaydım o zaman türevi hesaplamış olacaktım. Ama burada ne yapmış? x artı 4 h'tan. x artı 4 h ta bu tarafta bir yerde. E, x eksi 3 h burada bir yerde. Değil mi? E şimdi bunun görüntüsü bu. Bunun görüntüsü de şurası olacak. E şimdi ben burada bir üçgen çizmiş olacağım. Ve buradaki üçgende şurası ne olacak? fx artı 4h eksi fx eksi 3h olacak. Bölüm h demiş ama. E şimdi buraya bakıyorsun 4h 3h arasında kaç fark var? 7h fark var. Yani sevgili arkadaşlarım ben diyorum ki limit h sıfıra giderken fx artı 4h'dan fx eksi 3 haşı çıkarıp alt kısmı da 7h'a bölmüş olsaydım işte bu bana f türev x'i verecekti. Tamam f türev x'i verecekti ama soruda burada 7 yok. O zaman o 7'yi alacağız karşı tarafa atmışız diyeceğiz şöyle. Demek ki cevabımızda ne olacak 7 çarpı f türev x olacak. Şimdi bunun daha kısa bir şekilde anlatımı nasıl yapılır veya sen de daha kısa bir şekilde nasıl öğrenirsin bunu göstereceğim sana. Yukarıdaki eklenen veya çıkarılan haşlara bakıyorsunuz. Artı 4 haşla eksi 3 haş arasında kaç fark var? 7 haş fark var. Aşağıdaki ne? Haş. O zaman sen diyorsun ki bunun zaten türev olacağını biliyorsun. Çünkü haşlar sıfıra gidiyor. Bu madem türevse benim türevim 7 tane türeve eşittir. Yani 7 çarpı f türev x'tir diyebilirsin artık. Şu aradaki farka bakıyorsun. Bu aradaki farka göre f türev x'in başına bu kat sayıyı yazıyorsun. Tamam. Aslına bakarsan şurada da benzer bir olay yapmıştık. Bak. Bölü 2 vardı. Eğer şurası olmuş olsaydı sadece... Burası f türevi x dedik Demek ki bölü 2 varmış dedik bölü 2 oldu Tamam devam örnek 4 bu fonksiyonun x eşittir 4 apsis noktasındaki türevi sorulmuş Aha buydu şimdi öncelikle o zaman şunu yapalım şuralara x yazalım arkadaşlar FX artı h lazım bize karekök içerisinde 2 parantezinde x artı h artı 4 ve eksi yine karekök içerisinde arkadaşlar 2x artı 4 dedik Bölü alt kısımda da tabii ki haşımız var. Şimdi bu kısımda sevgili arkadaşlarım şurayı içeri dağıtalım. 2x artı 2h artı 4 bunun karekökü eksi 2x artı 4 dedim. Bölü haş. Pekala eyvallah. Şimdi benim haşlar nereye gidiyordu? Sıfıra gidiyordu. Haş sıfıra giderken yerine yazdığımız takdirde şurası gider sıfır olur. Karekök içerisinde 2x artı 4'ten karekök içerisinde 2x artı 4'ü çıkardın 0. Alt tarafta da h gördüğün yere 0 yazıyorum 0 bölü 0 belirsizliği var. Limitten hatırla. Bu 0 bölü 0 belirsizliğini köklü ifadelerde götürebilmek için ben ne yapıyordum? Tabii ki eşleniyle çarpıyordum değil mi? O halde üst taraf şunun karesi 2x artı 2h artı 4 ve eksi şunun karesi 2x artı 4 bölü alt kısımda da h çarpı bunun eşleniği var. Yani 2x artı 2h artı 4 artı 2x artı 4'ümüz var arkadaşlar. Pekala parantezi de kapattık. Şimdi bak burada 2x artı 4 var. Buradaki eksi 2x ve eksi 4 birbirini götürür. Yukarıda sadece 2h kaldı. Aşağıda da h var. Buradaki h da de buradaki h'ı götürdüm. Böylelikle üst tarafta sadece 2 kaldı. Ve sevgili arkadaşlarım alt tarafta ise karekök içerisinde 2x artı 2h artı 4 ve Artı kare içerisinde 2x artı 4 kaldı. Haçta sıfıra gidiyorsa madem şurada yerine yazdığınız zaman burası da kaybolur. Demek ki sevgili arkadaşlarım 2 bölü 2 tane 2x artı 4'ümüz ortaya çıktı. Artık bu ikileri de sadeleştirip yukarı 1 yazabilirsin. Ve x gördüğün yere ne yaz demişti 4. O hala yazalım. 1 bölü 2 kere 4 8. 4 daha 12 yapar. Kök 12 de 2 kök 3'tür. Tabi ki bunu paydasını irrasyonel bırakmayın. Kök 3 ile genişletin. Kök 3 bölü 6 benim cevabım olacaktı diyebilirim. Normal şartlar altında bu bu kadar uzun sürmeyecek. Gözünüz korkmasın türevden. Bu bu, bu, kadar, bu bu kadar uzun sürmeyecek. Ne yapacağız? Şunu yapıyoruz normalde. İçinin türevi 2 bölü 2 çarpı fonksiyonun kendisi. Aha bu bunun türevi 2'lerde gitti bir. Bak direkt sonuna geldik. X gördüğün yere de 4'ü yazıyoruz. Yani şunlarla falan hiçbir şekilde uğraşmayacağız normal türev soruları çözerken. Tamam merak meraklanma yani. Şu an limitle alakalı verdi, verdiğimiz son örnek zaten. Şimdi nereye geçiyoruz? Bir diğer sayfamıza türev alma kurallarına geçiyoruz. Tabi geçmeden önce de şöyle uzaktan sayfamıza bir bakalım. İnşallah sen de sayfanı bu şekilde düzenli nizami doldurmuşsundur. Düzen tertip çok önemli arkadaşlar matematikte. Harbiden çok önemli. Düzen tertip o kadar çok önemli ki. Yani bunu ispat etmeye bile gerek yok. En basitinden şöyle düşünün. Üniversitelerde böyle. Yazısı güzel olan arkadaşlar böyle not tutarsa. Herkes fotokopiciden. O kişinin notlarını ister. Hatta o da gider fotokopiciye satar falan notlara. Der ki bak bundan ne kadar çıktı olursa. işte bundan bana pay ver diye. Böyle satılır notlar. Notu. Yani yazısız çirkin olan ve düzenli tertipli not tutamayan veya derslere düzenli katılmayıp da Bundan mütevellit not tutamayan insanlar da kişilerde öğrencilerde giderler Fotokopici'den bunların notunu alırlar Niye bunun notunu alırlar? Çünkü düzenli yazdığı için Daha anlaşılır olduğu için Baktığı zaman her şeyi net olarak görebildiği için Sen de düzenli bir şekilde yazarsan Daha sonrasında tekrar için dönüp baktığında sayfalara Her şeyi ama her şeyi böyle inanılmaz derecede en ince ayrıntısına kadar hatırlarsın benim anlattığım yeri Yazdığım yeri tahtada diyecektim Bak tahtaya yazmıyoruz ama Ekranda nereye neyi yazdıysam Her birini hatırlarsın hiç merak etme Şimdi türev alma kuralları Polinomun türevi Zaten arkadaşlar müfredatımızda Bu kaldı sadece Polinomun türevi kaldı Hocam başka neyin türevi var ki Başka neyin türevi vardı Eskiden müfredatımızda Trigonometrik fonksiyonların türevi Ters trigonometrik fonksiyonların türevi Logaritmanın türevi, üstel fonksiyonun türevi bunların hepsi vardı arkadaşlar. Ee, hatta limitte de öyle. Belirsizlik çeşitleri bir sürü belirsizlik çeşidi vardı. Ama şimdi de müfredatta sadece ama sadece bu kaldı. Polinomun türevi kaldı arkadaşlar. O yüzden şanslısınız. Yani eskiden şu an mesela türevi yaklaşık olarak 30 küsur sayfada falan el alacağız. Belki de 40 sayfa. Eskiden arkadaşlar türev için... 200 sayfalık 300 sayfalık fasiküller yazılırdı. Sadece türev bak limitten bahsetmiyorum. Şimdi limit türev diye fasiküller var. 170-180 sayfa falan. Onda zaten o kadar sayfayı dolduracağız diye birbirini tekrar eden 500 bin tane soru var. Ama eskiden türev denildiği zaman böyle 200-300 sayfalık tek fasikül olurdu sadece türevi ait. Şimdi polinomun türevi. X üzeri n gibi bir polinomumuz olduğunu düşünelim. Ben bu fonksiyonun türevini almak istiyorsam şöyle gösteredik türevi. Ben bunun türevini almak istiyorsam şuradaki n'yi x'in başına atıyoruz. x'i tekrar yazıyoruz ve x'in kuvveti olan n'yi bir azaltıyoruz. İşte bu türevdir arkadaşlar. N'yi başa attınız ve üssü bir azalttınız. x olduğu yerde kaldı. Bir şey değişmedi. Şimdi f(x) x kare. x karenin türevi nedir o zaman? 2'yi başa atarsanız arkadaşlar 2 Üstü biraz aldığı için x üzeri 1'dir. 2 xtir x küpün türevi nedir? Hatta bunları şuraya yazalım. Yer ayırmıştım zaten. Neymiş türevi? 2x. 3'ü başa attınız. Üstünü biraz attınız. 3x kare. x üzeri 1 dedi mi bu? At bakayım 1 başa. 1 çarpı. x üzeri 0. x üzeri 0 ne? 1. O zaman f türevi x 1'miş arkadaşlar. Yani x'in türevi 1'miş. Bundan sonra bunu sakın unutma. x'in türevi neymiş? 1'miş. 2x'in türevi nedir? O da 2'dir o zaman. 2x'in türevini düşün. 2x üzeri 1'di. 1'i başa attın. 2 kere 1 çarpı x üzeri 0. 2x üzeri 0 ne? 1. 2 kere 1 kaç? 2. Demek ki bundan sonra ben sana ax'in türevini al diyorsam sen ne diyeceksin hemen? Hocam a. bx'in türevine Hocam b. cx'in türevi o da tabi ki c. Tamam. Bundan sonra bu şekilde birinci dereceden bir fonksiyon varsa yapıştırıyorsun direkt cevabı. A x'in türevine A. Güzel. Aferin. f x eşittir 5. Yani bir sabit fonksiyonmuş. Peki sabit fonksiyonu yani ben 5'i şu şekilde yazabilir miyim? 5 çarpı x üzeri 0. Değil mi? Yazılır. Al bakayım türevini. Attım 0'ı başa. 5 kere 0 çarpı x üzeri eksi 1. E 5 kere 0, 0 yapar. 0'ları neyi çarparsak çarpanda da cevap 0 oluyordu. Demek ki sabit fonksiyon türevi daima 0'mış. C sabit o da 0 o zaman 6'a bakıyorsun pi e, bu da 3,14 gibi bir sayıydı demek ki bunun da türevi 0 1 x'in türevi hmm, biraz karışmaya başlayacak mı sizce? Evet biraz karışmaya başlayacak Şimdi 1 bölü x dediğimiz şey x üzeri eksi 1'dir aslına bakarsan O zaman al bakayım türevini sen bunun 1'i başa attın x üzeri eksi 1'i 1 azalt 2 x üzeri 2 ne demek? Tabii ki x kare 1 bölü x kare demek. Demek ki bunun türevi eksi 1 bölü x kare olacakmış. Ya da sen bunu direkt eksi x üzeri eksi 2 biçimde de yazabilirsin. Kimse sana sen bunu niye ters çevirmedin diye sormaz. Tamam yani bu da doğru cevap bu da doğru cevap. İşlem yapma kolaylığı açısından genelde soruların içerisinde şu şekilde yazabiliriz. Tamam ama sen hocam ben bunu kafamdan da yapıyorum diyorsan böyle yaz o zaman. Kimse sana karışmıyor. Sen bunu niye böyle yazdın diye. Sen bunu niye böyle yazmadın diye. Hiçbir şekilde ne eğrisini ne doğrusunu sormazlar. Devam. 4 bölü x küp. E sen bunu nasıl yazarsın o zaman? 4 çarpı x üzeri eksi 3 diye yazarsın. Al bakayım türevini. 3'ü başa attım. Eksi 3 çarpı 4. Çarpı x üzeri 3'ü 1 azalt 4. Bu da eksi 12 bölü x üzeri 4 yapar değil mi? Yazdım bak. Eksi 12 bölü x üzeri 4 yazdım. Şimdi. Peki bunlar... Şöyle iki tane polinom yan yana gelip toplanacak gene polinom olmuyor mu? oluyor O zaman bunların türevi de ayrı ayrı türevlerinin toplamına eşittir. 2x karenin türevi. 2'yi başa attınız. 4x artı 4x'in türevine 4. 4x artı 4'müş bakın bunun türevi. Peki alttakine bakalım. 5'i başa attınız. 10 çarpı x üzeri 4. 2'yi başa attınız. Eksi 14x. 2'nin türevi 0'dı. Sabit fonksiyon ya. 2'nin türevi 0. Şu nedir? 2 çarpı x üzeri eksi 3 mü? At başa eksi 6 çarpı x üzeri eksi 4 artı 2x bu şekilde bırakabilirsin ya da sen bunu gidip x üzeri 4 diye payda kısmına yazabilirsin peki bir de şimdi şuna bakalım x küp artı x kare bölü x artı 1 He, lan bu ne böyle bölüllü falan ne yapacağız çok basit al bakayım üst tarafı x kare parantezine x artı 1 gelir e aşağıda da zaten x artı 1 var jortingen strazen gittiler ne kaldı x kare x karenin türevine 2x bak bu kadar basit Ha merak etme hocam böyle sadeleşmiyorsa ne yapacağız diye sorduğunu tabii ki duyacağım. Sormana da bir gerek yok zaten. Onun da cevabını vereceğiz ama ikinci derste vereceğiz tamam mı? Şimdi bir notumuz var. Köklü ifade içeren fonksiyonların türevlerini almadan önce bu ifadeleri üslü biçimde yazınız demişim. Yani böyle hani normal şartlar altında da köklü ifade görünce öğrenciler bir sapıtıyorlar ya. Heh. E o gerek yok zaten sapıtmana da. Diyor ki bu köklü ifade ediyor Üstü biçimde yaz türevini öyle al diyor Yani çok basit bir olay aslına bakarsanız Şimdi önce şunu bir alalım Sonra da buraya sizi asla ama asla unutmamanız Gereken bir şey söyleyeceğim Kök x dediğimiz şey normalde x üzeri 1 bölü 2'dir Bunun türevini nasıl alırsın 1 2'yi başa atarsın x üzeri eksi 1 bölü 2 dersin x üzeri eksi varsa Onu ters çevireceğim x üzeri 1 bölü 2 varsa kökünü alacaksın Yani 1 bölü 2 kök x'tir diyeceksin ve bundan sonra bunu sakına sakın unutma. Kök x'in türevi. Ben sana kök x'in türevi. Daha kök x demeden sen türevi işliyorsan 1 2 kök x diyeceksin. Tamam. Çünkü ya türevde 100 tane soru varsa 60 tanesinde kök x'in türevini aldırır sana soru. Tamam mı? Bunu sakın bu deneyimle tecrübeyle sabit. Kök x'in türevi 1 2 kök x diyorsun. Bunu sakına sakın unutma. Bak bunlar falan çok karşına çıkmaz ama şu çok çıkar karşı Peki bu ne hocam? Onu nasıl alacağız? O da Onu da sen x üzeri 1 bölü 3 diye yazmayı biliyorsun. At başa 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3 yazarsın. Artık aynen bu şekilde bırakabilirsin. 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3. Ya da bunu gidip şöyle de yazabilirsin. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü x karenin küp kökü biçimde de yazabilirsin. Sonuçta x üzeri 2 bölü 3 demek bu demek. Eksiden kaynaklı ters çevirdim. Hocam şuna da bakalım x üzeri 3 bölü 4 değil mi bu? At başa 3 bölü 4'ü. 3 bölü 4 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 4. Yani 3 bölü 4 çarpı kök içinde 4. dereceden kök içerisinde x. Bak bunu da türevi buymuş. Yani ama şu şekilde de bırakabilirsin yani. Hiç fark etmez. Diyorum ya kimse sana gelip hop kardeş ne oluyor bunu niye böyle yazdın? Şöyle yazdığında niye böyle yazmadın diye sormaz sana. Hiç merak etme. Sonuçta sen x gördüğün yere ilerleyen sayfalarda bir sayı yazacaksın o sayıyı sen buraya da yazsan buraya da yazsan aynısı çıkacak zaten sonuç yani değişen bir şey yok bir de şuna bakalım bak onu şöyle ben büyük yazayım şuraya sana şöyle bir ifade var bak elimizde önce sen bunu tek x'li hale getireceksin nasıl 3 ile şuradaki gizli 2'yi çarpacağım 6. dereceden kök içerisinde x kare ile x'in çarpımı x küp yapar He, demek ki bu ifade aslında x üzeri 3 bölü 6 ymiş. Hatta bu da x üzeri 1 bölü 2'dir. Hatta bu da kök x'tir. Yani şurası kök x'e eşitmiş arkadaşlar. Kök x'in türevi neydi? Yapıştır. 1 bölü 2 kök x'te, Değil mi? Pekala. Artık şunlarla işimiz kalmadı. Sayfamız derli toplu görünsün. Şuraları bir kaldıralım. Evet. Şöyle yapalım arkadaşlarım. Ve yolumuza devam edelim. Şunu sakın unutma tamam mı? Lütfen. Devam. Demiş ki f x eşittir bu. Buna göre f türev 27 kaçtır diye sormuş. Ha, türevini al diyor. Sonra da x gördüğün yere türevde türev fonksiyonu 27 yerine yaz diyor. Kök x'in türevi neydi? 1 bölü 2 kök x değil mi? Artı küp kök x'in türevi neydi? 1 bölü 1 bölü 3 çarpı bak nasıl yazacağım şöyle yazacağım. x üzeri eksi 2 bölü 3 yazacağım. Çünkü bu neydi arkadaşlar? 1 bölü x üzeri 1 bölü 3'tü. 1 bölü 3'ü başa attınız x üzeri eksi 2 bölü 3 oldu. Ondan böyle yazdım. 3'ün türevi sıfırdı. Tamam yazmıyorum artık onu. Peki şimdi 27 ye yerine yazacağım. Şurada yerine yazarsanız kök 27 3 kök 3'dür. Dolayısıyla 1 bölü 2 çarpı 3 kök 3 6 kök 3 yapar. Artı 1 bölü 3 dedim bakın çarpı. Şimdi şurası 27 ya. 27'nin küp kökü yani şu bölü 3'üncü kuvveti 3 yapar. 3'ün karesi 9 yapar. Bir de ters çevireceğim diyor. 1 bölü 9. Çok güzel. Şimdi şurayı gelin kök köküçle genişletelim. Bunu yaptıktan sonra köküç bölü 18 artı 1 bölü 27 gelir. Artık bunu da dilediğimiz dilediğimiz gibi toplayabiliriz. Yani mesela bunu 3 ile genişlet bunu 2 ile genişlet. Üst taraf 3 köküç artı 2 bölü 54 olur arkadaşlar. Cevabımız buymuş diyebiliriz. Pekala devam 8. soru. fx buymuş f türev 1 soruluyor. Tabii ki önce şunu bir içeri dağıtalım arkadaşlar. 2x kare eksi 4x Eksi 3 kök x'miş bakın Benim f fonksiyonum bu Hadi gelin bunun türevini alalım f türev x eşittir 2x karenin türevi 2'yi başa attınız 4x Eksi 4x'in türevi eksi 4 Kök x'in türevi neydi? 1 bölü 2 kök x miydi? O zaman eksi 3 bölü 2 kök x diyeceğim Çünkü başında 3 var Ve x gördüğün yere de ne yaz demiş? 1 yani f türev 1'i nasıl bulacağız o zaman? x gördüğümüz yere 1 yazacağız 4 eksi 4 eksi 3 bölü 2 yapar Eksi 4' ile artı 4 birbirini götürür cevap eksi 3 bölü 2 olacaktır diyebiliriz sevgili gençler devam 9 soru kök kök kök x şimdi bu ne demek 2 2 2 yani 8 dereceden kök içerisinde x demek arkadaşlar Tamam yani x üzeri 1/ bölü 8 demek Sen bunun türevini alırsan 1/ 8'i başa attın x üzeri eksi- 7 bölü 8 geldi bu f türev x benden ne istenmişti f türev 1 istenmişti o halde 1 bölü 8 çarpı 1'in eksi 7 bölü 8. kuvveti. E 1'in eksi 7 bölü 8. kuvveti de 1 zaten. O halde cevap ne? 1 bölü 8 olur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. 10. örnek. Diyor ki f'den g'yi çıkarıp türevini al. Eksi 1'i de yerine yaz demiş. Şimdi f'den g'yi ister önce çıkarırsınız. Tamam isterseniz de şunu yaparsınız. F türev eksi 1'den g türev eksi 1'i çıkarırsınız. Hiç fark etmez. Hangisi kolayınıza gidiyorsa. Tek bir defa türev almak istiyorum hocam diyorsan. Bundan bunu çıkar. 3x kare var yukarıda. Aşağıda eksi 6x küp kalır. Eksi 5 xten eksi -2x 2x'i çıkarırsan eksi 3x kalacaktır. 2'den 5'i çıkardın eksi 3 geldi. Şimdi bu fx eksi gx. Tamam mı? Ben bunun türevini almak istiyorum. Yani f g türev x eşittir. Alın türevini. 2'yi başa attınız 6x. 18 x kare bak bir azalttım eksi 3x'in türevi eksi 3 ve x gördüğün yere de eksi 1 yaz demiş hadi yazalım 6 kere eksi 1 eksi 18 çarpı eksi 1'in karesi eksi 3 şurası eksi 6 yapar eksi 3 daha eksi 9 gelir şurası 1'dir 1 kere eksi de eksi 18'dir toplarsanız eksi 27 gelir bu da bizim cevabımız olur 11. örnek fx eşittir eksi x küp artı 4x kare artı ax artı b olarak verilmiş. f1 ile f türev eksi 1'in toplamı 4 ise 2a artı b toplamı kaça eşittir? Şimdi bak çok iyi dinle. Adım adım ilerle. Yani çok karışık sorular falan değil bak bunlar. Şu ana kadar öğrendiğim bilgilerle böyle çocuk oyuncağıyla oynarmış gibi oynayabilirsin bunu, tamam mı? İnanılmaz derecede basit. f1, e f1'i bu diyebilirsin sen. f1, x görünün yere 1 yazacağım fonksiyonlar. 1'in küpü 1 olduğu için eksi 1 artı 4 artı a artı b yapar değil mi? Peki şimdi bana ne lazım? F türev x lazım. Ki neden? Çünkü f'in türevinde 1'i yerine yazmam gerekiyor. Şunun bir türevini alalım arkadaşlar. 3'ü başa attınız. Eksi 3 x kare artı 8 x ve artı a geldi. Bize f türev eksi 1 lazımdı. Yerine yazarsanız eksi 3 gelir. Eksi 8 gelir bir de a gelir. Yani a eksi 11 olur arkadaşlar. Bakın f türev eksi 1 kaçmış? a eksi 11'miş. Bizden istenen şey ne? 2a artı b toplamı isteniyordu. Şimdi bak ben şunları toplarsam eğer soru bana zaten bunların toplamı hakkında da bir bilgi vermiş. Şununla diyor şunu toplarsan 4'ü bulursun diyor. Eşittir. a artı b artı a ne yapar? 2a artı b yapar. Eksi 1 ile 4'ü topladığınız 3. 3 ile -11 11'i 8. Şimdi bizden istenen kısım şurasıydı. O halde ben hiç durmadan şu eksi 8'i sol tarafa fırlatırsam. Artı 8 diye geçer. 12 eşittir. 2a artı b gelecektir. Bu da bize cevabı verir arkadaşlar. Bakın inanılmaz derecede basit. Bu sorunun türev sorusu olmasının sebebi şurada bir kere türev almamız. Bak sadece şuradan kaynaklı türev sorusu. Gelir her şey zaten matematikte önce de öğrendiğimiz şeyler. Başka hiçbir halt yapmıyoruz. Tamam. Devam. 137. sayfamızı bitirdik. Şöyle uzaktan da sayfamıza bir bakalım. Bakın ne güzel doldurmuşuz. Mis gibi. Efsane ders oldu. Kaç dakika olmuş? Oo 44. dakikalara gelmişiz. Güzel. Ee, o zaman şöyle yapalım. Zaten e, videoda da yani kamp programında da size belirtmiştim. Demiştim ki arkadaşlar e, 136, 137, 138 ve 139. sayfalar. Şimdi ben burada 138. sayfanın şurasına kadar işlersem başlaya kadar... Geriye işlemem gereken çok az bir yer kalır. Dolayısıyla arkadaşlarım ikinci videoda şuradan devam ederim. Hem konu tekrar olmuş olur. Hem de arkadaşlar e, diğer ders çok kısa olmaz. Bu da çok uzun olmaz. Böylelikle dengelemiş oluruz. Zaten 44-45 dakika bizim için yeterli süreler. Arkadaşlarım o zaman şöyle yapayım da vedalaşalım. <gülüyor> i̇kinci derste hemen yine bugün ikinci derste görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.